Merhaba değerli arkadaşlar ben Ali Öğretmen. Ali Öğretmen ile %100 Kimya adlı kanalıma hoş geldiniz. 9. sınıf tekrar testleri 2. kitaptayız. 4. ünitenin ilk bölümünü çözdük 1 ve 5. sorular. Şimdi geldik arkadaşlar 6. soruya. Hemen 6. soruya başlayalım ve buradan devam edelim. Sıvıların akmaya karşı gösterdikleri dirence viskozit. Zite, viskozite denir. Evet, bir sıvının viskozitesi büyükse sıvının akışkanlığı azdır. Zaten ne demiştik? Akışkanlık ters orantılıdır viskozite ile demiştik. Viskozite. Bunu e, doğru yazamıyorum arkadaşlar. Ak akışkanlıkla viskozite, sıcaklıkla viskozite ters orantılıdır demiştik. Tabloda bazı sıvıların viskozite değerleri verilmiştir. Tablodaki sıvılar şekildeki gibi ayrı kaplara koyularak kapların içerisine sabit sıcaklıkta aynı anda özdeş bilyeler bırakılıyor diyor. Buna göre diyor bakalım buna göre en kısa sürede hangi bilye kabın dibine yani viskositesi en küçük olan kap hangisidir demek istiyor arkadaşlar. Biz de şuradan hemen bakıyoruz viskositesi en küçük olan nedir arkadaşlar sudur. O halde aşıkkıdır diyoruz. Yani çok fazla açıklama yapmaya gerek yok arkadaşlar viskositesi az olan kap. Kabın tanecikleri arasındaki etkileşimde en zayıftır. En zayıf olduğuna göre arkadaşlar bilyenin önüne çıkacak engel en azdır. O halde e, ilk önce burası değecektir. Bu bilye değecektir. Sonra arkadaşlar nedir? Sonra civa 1,526. Sonra bu değecektir ikinci sırada. Üçüncü sırada arkadaşlar 81 olan e, kim gelecektir? Zeytinyağı gelecektir. Bu 1 olacaktır. Bu 2 olacaktır. Sıralama sorsalardı böyle olacaktı. 3 olacaktı. Arkadaşlar bakalım bal 2000-1000 arası. Gliserin 1200. Bu da 4 olacaktı arkadaşlar. Yok özür dilerim. Bu 5 olacaktı. Balmış bu. Ben gliserin zannettim. Bu da 4 olacaktır. Yani sıralama bu şekilde. Bu bilyelerin dibe ulaşma e, süresi. En kısa sürede su viskozitesi en düşük olan madde olduğu için. Evet 7. soruya geldiğimizde evet, glikol evet evet çok güzel gliserin su moleküllerin açık formülleri gliserin su bu sıvıların viskoziteleri aynı koşullar altında gliserin büyüktür glikoldan o da büyüktür su şeklinde sıralandığına göre ne diyor ifadelerinden hangileri doğrudur evet arkadaşlar bakın bir kere şu ikisini karşılaştırmış olsak dallanma oldukça dallanma e, sıvının kaynama noktasının a, yükselmesine e, yani moleküllerin arasındaki birbirini tutma gücünün etkileşimlerinin artmasına sebebiyet verir. Yani e, nedir? Gliserin glikolden daha fazla dallanmıştır. Gliserin viskozitesi daha yüksektir. E, kaynama noktası da daha yüksektir. Glikolünki daha düşüktür diyebilirdik. Ancak burada... Su da var arkadaşlar. Hidrojen bağı sayısı arttıkça viskozite artar. Evet arkadaşlar hidrojen bağı sayısı arttıkça hidrojen bağı e, zayıf etkileşimler moleküller arasındaki en güçlü e, bağdır arkadaşlar. Hidrojen bağı e, bir maddenin kaynama noktasını yükseltmeyi sağlıyor. E, hidrojen bağı olanla olmayan karşılaştırıldığı zaman hidrojen bağının kaynama noktası daha yüksek oluyor arkadaşlar molekülleri karşılaştırdığımız zaman e şimdi hidrojen bağ sayısına baktığım zaman en fazla hangisinde vardır? gliserinde vardır arkadaşlar şu, şu, şu e, gliserinin şu molekülleri birbirleriyle ve başka moleküldeki e, hidrojenlerle kısmi negatifler hidrojenle kısmi pozitiflerde e, kısmi negatiflerle etkileşecek yani bağ sayısı artacak en fazla bağda gliserin yapacak sonra glikol yapacak e, bu üç moleküle göre en az hidrojen bağında su yapacak e, hidrojen bağ sayısı arttıkça viskozite artarı buradan çıkartabiliriz. Moleküldeki atom sayısı arttıkça viskozite de artar. Arkadaşlar bir önceki cümlede yani ben bu soruyu gördüğüm anda e, dallanmayla ilgili olduğunu düşünmüştüm. E, bununla ilgili bir açıklama yaptım. Böyle yapılar e, yapılarda dallanma arttıkça yani moleküldeki atom sayısı arttıkça viskozite artar. Ee, yani moleküldeki dallanma a, yani artarsa kaynama noktası da artıyordur. Atom sayısı arttıkça da molekülün arkadaşlar e, kütlesi de artmış oluyor arkadaşlar. Molekül kütlesi de artmış oluyor. Moleküldeki atom sayısının diskosite ile e, doğru orantılı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. O halde e, ikinci koşulumuz da doğrudur diyoruz. Gliserinin buharlaşma hızı aynı koşullarda su ve glikolden yüksektir diyor. Arkadaşlar buharlaşma hızıyla viskozite ters orantılıdır. Niye? Çünkü e, moleküller arası çekim kuvveti büyük olan e, maddelerin e, buharlaşma hızı oldukça azdır. Yani e, hani buharlaşma her sıcaklıkta olan bir şeydir ya. Buharlaşma nedir? E, her sıcaklıkta sıvı yüzeyinden olan şeydir. Sıvı yüzeyinde gerekli enerjiye sahip olan e, sıvı tanecikleri ne yapar? Gaz haline geçer. Ancak e, gliserin e, taneciklerini en fazla en sıkı tutan yapı değil mi? O halde hızı en düşük olan gliserindir arkadaşlar. Sonra buharlaşma hızını e, yapacak olursak e, viskositesi en düşük olan e, su, suyun buharlaşma hızı büyüktür. Glikolden glikol gli, glikol glikol evet bu da düşüktür e, gliserin gliserin. Evet yani buharlaşma hızı bu şekilde suyunki büyüktür. Yani akışkanlıkla buharlaşma hızı birbiriyle doğru orantılıdır diyoruz. Ama ne diyor burada gliserinin yani en yavaş olanın ki en yüksektir diyor. Yanlış bilgidir arkadaşlar. O halde 3 yanlıştır. Hangileri doğrudur diye sormuşlardı. B şıkkı 1 ve 2 diyoruz ve 8. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Evet 8. soruda da Evet gördüğünüz gibi evet, bir önceki sorudaki mol kütlesiyle ile ilgili bir sorudur. Tanecikler ne kadar fazla olursa taneciklerin birbiriyle etkileşimi o kadar fazladır. O kadar güçlüdür diyoruz. Ne diyor? Verilen bilgilere göre aşağıdaki çizilen grafiklerden hangileri doğrudur? Sıcaklığın artmasıyla viskusti azalır. Evet arkadaşlar yani sıcaklıkla viskusti ters orantılıdır. Bakın sıcaklık düşükken viskusti en yüksek sıcaklık yüksekken viskusti nedir arkadaşlar en düşüktür yani birinci grafiğimiz doğrudur viskozite ile sıcaklık neydi arkadaşlar şöyle gösteriyorduk bir bölü viskozite şunu yazmayı bir öğrenemedim viskozite ile sıcaklık t ters orantılıdır yani sıcaklık azalırsa viskozite artar sıcaklık artarsa viskozite azalır arkadaşlar Birinci grafiğimiz doğrudur. birin olmadığı şıkları silebiliriz. Doğruları arıyoruz değil mi? Evet doğruları arıyoruz. İkincisi ne dedik arkadaşlar? Tanecik sayısı arttıkça yani atom sayısı arttıkça mol kütlesi de artmış oluyor. Mesela atıyorum bakın. H2O'nun mol kütlesi şu şekildedir değil mi? Bir tane oksijen vardır 18. İki tane hidrojen şey 16. iki tane hidrojen vardır 18 değil mi? Bir önceki glik, glikolü yazalım. Şuradan bakalım glikol bakın 12 24 2 tane hidrojen var 4 tane hidrojen var 24 26 28 2 tane de burada var 30 16 16 32 daha 62 bakın mol, mol kütlesi artıyor mol kütlesi arttıkça ee, viskozite de artıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mol kütlesi azken viskozite az, mol kütlesi bakın artıyor, viskozite de artıyor. Mol kütlesi artıyor, viskozite de ne yapıyor? Artıyor. O halde ikinci grafiğimizde de doğrudur. Üçüncü grafiğimize geldiğimizde ikinin olmadığı ışık var mı? Evet var. Evet üçüncü grafiğimize geldiğimizde moleküller arası çekim kuvvetiyle viskosite doğru orantılıdır arkadaşlar. Moleküller arasındaki çekim kuvveti ne kadar güçlüyse viskositenin de o kadar e, ne yapması lazım? Artması lazım. Şöyle bir şey olması lazımdı arkadaşlar. Moleküller arası çekim kuvvetiyle. Burada viskosite sabit kalmış. Moleküller arası çekim kuvveti arttıkça viskositenin de artması lazımdı. Şu şekilde gitmesi lazımdı arkadaşlar. O halde bu üçüncü e, grafiğimiz yanlıştır. Üçün olduğunu olan ışıkları da sildiğimizde doğruları arıyorduk 1 ve 2 diyoruz ve 9. soruya geçiyoruz eminim anlamışsınızdır grafik yorumlamayı arkadaşlar 9. soruya bakıyoruz neymiş bu 9. soru deney tüplerinde bulunan aynı sıcaklıkta x y z t ve k sıvılarına bilyeler aynı anda atılıyor ve bir süre sonra şekildeki durum gözleniyor o halde viskozitesi en küçük olan sıvı k'dır arkadaşlar viskozite olarak sıralıyorum K küçüktür T'den, T küçüktür Z'den, Z küçüktür Y'den, Y küçüktür X'ten viskoitesi en büyük olan X'dir. Ee, buna göre diyor. X, Y, Z, T ve K sıvıların tablodaki sıvılar olduğu bilindiğine göre aşağıdakilerden hangis, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yanlış arıyoruz. Hemen bakayım arkadaşlar. Viskoitesi en büyük olan ne var burada? Hint yağı. O zaman hint yağı X'tir. Sonra 84 bakın arkadaşlar 84 zeytinyağı Y'dir sonra Z gelecek arkadaşlar 1 20 bakın ikisi arasında fark var o zaman etanol de Z'dir sonra e, su T'dir arkadaşlar kloroform da K'dır. Bakın hemen sıraladık aşağıdan yukarıya yukarıdan aşağıya doğru X maddesi hint yağdır doğru. Z maddesinin sıcaklığı arttırılırsa viskozite K maddesine yaklaşır diyor arkadaşlar. Şimdi bakın sıcaklıkla viskozite ters orantılıdır. Z maddesinin sıcaklığı arttırılırsa arkadaşlar sıcaklık artarsa bu bile daha kısa sürede viskozite azalacağı için daha kısa sürede ne yapacaktır aşağıya inecektir yani K maddesine ne yapar yaklaşır. Ee, z maddesi neredeydi z evet viskozite artarsa k'ya yaklaşır ikinci yargımızda doğrudur arkadaşlar gelelim üçüncü yargımıza t maddesi kloroformdur t maddesi sudur arkadaşlar yanlışı bulduk hemen t maddesi sudur ee, demiştik zaten en başta sıralamıştık y maddesinin zeytinyağı ise z maddesi etanöldür diyor y maddesi zeytinyağı ise Z maddesi etanoldür. Doğru arkadaşlar. K maddesi soğutulursa viskozitesi artar. Arkadaşlar sıcaklık azalıyorsa viskozite artar. Sıcaklık artıyorsa viskozite azalır. Bu da doğrudur diyoruz. Ve 10. sorumuza geçiyoruz. Basit bir soru ama güzel bir soruymuş arkadaşlar. Evet 10. sorumuza bakalım. Buharlaşma hızının yoğuşma hızına eşit olduğu durumda sıvı buharıyla dengededir diyor. Bakın şuradaki yüzeyden buharlaşma yüzeyden oluyor ya. Yüzeyden buharlaşan tanecikler arkadaşlar burada soğuduğu zaman tekrar yoğuşuyor. Şimdi burada atıyorum iki molekül buharlaştı bir molekül yoğuştu. Burada dengeden bahsedemeyiz ama iki molekül buharlaştı, iki molekül de yoğunlaştı artık arkadaşlar bu şuradaki basınç e, dengededir. O halde bu e, sıvı buharıyla dengededir cümlesi geçerli olur. Sıvısıyla dengede olan buharın oluşturduğu basınca denge buhar basıncı denir. Evet arkadaşlar denge buhar basıncı sıvının cinsine, saflık derecesine, sıcaklığına bağlıdır. Evet e, doğrudur arkadaşlar. Sıcaklık değişmediği sürece buhar basıncı değişmez. Yani e, Diyor ki yani sıcaklık değişmezse arkadaşlar kapalı bir kapta e, denge buhar basıncı da değişmez. Herhangi bir sıvının sıcaklığı arttırırsa buhar haline geçen molekül sayısı artacağı için evet sıcaklığa bağlı olarak denge buhar basıncı da artar. Tabi arkadaşlar şimdi e, atıyorum e, buharlaşma belirli sıcaklıkta 5 tane molekül buharlaşıyordu. 5 molekül yoğunlaşıyordu. Ne oluyordu? E, denge buhar basıncı sağlanmış oluyordu. Sıcaklık arttığı zaman 5 yerine ne yapacaktır? Kinetik enerjiler artacağı için 5 yerine 15 tane buharlaşacak. Denge buhar basıncı ne zaman oluşacak? 15 tane de yoğunlaştığı zaman. O halde sıcaklığa bağlı olarak denge buhar basıncı da artar. Sıvının denge buhar basıncı sıvının içinde bulunduğu kabın hacmine şekline ve sıvı miktarına bağlı değildir. Yani denge buhar basıncı diyor şu şekil darmış, genişmiş kabın şekli yuvarlakmış işte üçgen şeklindeymiş. Bağlı değildir diyor. Hacmine, şekline ve sıvı miktarına bağlı değildir. Aşağıdaki görselde kapalı bir kapta zamanla denge buhar basıncının oluşması modellenmiştir. Evet arkadaşlar modellenmiş. Birinci durumda diyor kaba bir miktar su konulmuş ve kabın ağzı bir tıpa yardımıyla sıkıca kapatılmıştır. Evet 5 dakika beklendiğinde ikinci durum 15 dakika beklendiğinde de üçüncü durum oluşmuştur. 30 dakika sonra 3. durumda bulunan su seviyesinde herhangi bir değişme olmamıştır. Yani burada yoğunlaşma ve buharlaşma e, dengelenmiştir. Buradaki 3. durum e, nedir arkadaşlar? Denge buhar basıncıdır. Buna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur diyor bakalım bir üçüncü durumda denge buhar basıncı oluşmuştur zaten bunu söyledik artık yani 15. dakikada bu hale gelmiş 30. dakikada da hala bu halde sıcaklık sabit tabi değişmiyor arkadaşlar o halde birinci yargımız kesinlikle doğrudur arkadaşlar kabın hacmi arttırırsa buhar molekül sayısı değişmez diyor arkadaşlar bakın de şurada yanılmayın. Bakın sıvı den, sıvının denge buhar basıncı sıvının içindeki bulunduğu kabın hacmine, şekline ve sıvı miktarına bağlı değildir diyoruz. Sıvının denge buhar basıncından bahsediyoruz. Buharlaşan tanecik sayısıyla değil arkadaşlar. Tanecik sayısı yüzey, buharlaşma yüzeyden gerçekleşen bir olay olduğu için yüzey alanı arttıkça arkadaşlar mesela atıyorum bakın bir tane örnek göstereyim. Şimdi aynı miktarda aynı hacimde iki tane sıvımız olsun. Birinin yüzeyine S diyelim, ikincinin yüzeyine de 2S diyelim. 2S, yani iki katı olmuş olsun. Şimdi arkadaşlar, buharlaşma nereden gerçekleşiyor? Yüzeyden gerçekleşiyor, değil mi? Yüzeyden kopuyor. Şimdi yüzeydeki 2S'den mi daha çok tanecik buharlaşır yoksa S'den mi? Yani Buradan mı? Yani burası daha dardır. Yüzey genişledikçe buharlaş buharlaşan molekül sayısı değişir arkadaşlar. Kabın hacmi arttırılırsa buhar moleküllerinin sayısı değişmez diyor. Hayır arkadaşlar değişir. Yüzeye bağlıdır arkadaşlar. 30 dakika sonra buharlaşma olayı durmuştur. Arkadaşlar burada buharlaşma olayının durmasından bahsedemiyoruz. Burada denge buhar basıncı oluşmuştur. 5 tane molekül e, buharlaşıyorsa 5 tane molekülde yoğunlaşıyor demektir bu da yanlıştır o halde doğru seçeneğimiz nedir arkadaşlar 10. E, sorumuzun doğru seçeneği yalnız 1 doğrudur 2 ve 3 e, yanlıştır diyoruz ve arkadaşlar 11. soruya da daha 16 dakika olmuş 11. soruyu da çözelim arkadaşlar e, 11. soruda saf suyun deniz seviyesinde ve ağrı dağındaki yaklaşık kaynama noktaları ve denge buhar basınçları tabloda verilmiştir Arkadaşlar bakın rakım arttıkça kaynama noktası düşer ama bakın 25 santigrat derecede saf suyun denge buhar basıncında bakın dikkat ediyor musunuz hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Denge buhar basıncı kaynama noktasına bağlı bir şey değil arkadaşlar. Buharlaşma kaynamayla farklıdır. Buharlaşma yüzeyden gerçekleşen bir şeydir. Kaynama noktası ise sıvının her yerinde kaynama sıvının her yerinde gerçekleşir arkadaşlar. Bunu da ifade etmiş oluyorum. Şimdi arkadaşlar buna göre diyor. Çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir diyor kıymetli arkadaşlarım. Bakalım saf sıvıların denge buhar basınçları dış basınca bağlı değildir. Evet arkadaşlar bir atmosferde de atıyorum yukarıya çıktıkça arkadaşlar açık hava basıncı azalacağı daha düşük atmosfer basınçlarında da ne yapıyor? E, denge buhar basıncı aynı eşit olarak kalıyor saf suda. Evet biri çıkar, çıkarabiliriz. İkiye baktığım zaman sıvının cinsine bağlı olarak denge buhar basıncı değişir sıvının cinsine bağlı olarak denge buhar evet değişir tamam doğru ama buna göre çıkarımda hangisine ulaşın arkadaşlar burada farklı cins sıvı yok ki yani bu soruda farklı cins yani bize verilen bilgide farklı cins sıvı yok saf suyu vermişler başka şey vermişler mi vermemişler yani biz buradaki tabloya bakarak bunu çıkartamayız ne kadar bilgi doğru da olsa bu bu çıkarımlardan buraya ulaşamayız yani dış basınç arttıkça saf sıvıların kaynama noktaları artar Şimdi arkadaşlar bakın basınç görüyorsunuz bakın deniz seviyesinde bir atmosfer basınç. Rakım azaldıkça açık hava basıncı azalır arkadaşlar. Demek ki arkadaşlar dış basınç yani açık hava basıncı arttıkça kaynama noktası artar. Buradan çıkartabiliriz. Ağrı dağındaki dış basınç deniz seviyesindeki dış basınçtan daha düşüktür. Ee, şöyle de diyebilirdi. Dış basınç azaldıkça sıvıların saf sıvıların kaynama noktası da azalır da diyebilirdi. Burada artar tercih etmişler. Bunu da çıkartabiliriz. O halde hangi ikisini çıkartabiliyoruz arkadaşlar? C şıkkı 1 ve 3'ü çıkartabiliriz. Bu bilgilerden 2'yi ne yapamayız arkadaşlar? Çıkartamayız diyoruz. Ve burada bitirelim arkadaşlar. İkinci bölümü de bitirmiş olduk. Arkadaşlar üçüncü bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.